Ee, çok akıllı olun, Allah'a dikkatimizi çok iyi vermek ve dikkatimizi Allah'tan ayırmamak gerekiyor. Yalnız tabii Allah'a dikkatimiz verince böyle bir elimiz yağda, bir elimiz bağlı olmaz. Belaya da gireriz, sıkıntıyla da karşılaşırız, zorluklarla da karşılaşırız. Sevginin kesin olduğunu anlaşılması için bu gerekiyor. Yani net sevgi olduğunu anlaşılması için. Mü'mine hiç fark etmez. Acı, sıkıntı, şu zorluk falan. Neşe, sevinç de fark etmez. Her ülkelerde Allah'a dikkatini verir. Allah süreyi yine de işte 70-80 yaş kadar, bir süre kadar tutuyor. Bunların içerisinde zaman zaman zorlu saatler vardır. Bu olmadığında hayat bomboş olur. Yani mümkün değil, hiçbir anlamı kalmaz. Mesela bak ben aklımı sürekli kullanıyorum, sürekli dikkatimi Allah'a veriyorum. Ama zorluklara karşı da asla yılmıyorum. Zorluk geliyor zorluklar geliyor. Çok değil mi? acılar, zorluklar, çileler, imtihanlar geliyor. Bende olumsuz etkisi oluyor mu? Asla. Olabilir mi? Asla. Dikkatim Allah'tan dağıtır mı? Asla.